Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte MTA'da Drift hanningi yapamayan arkadaşlar varmış. Bunu öğreteceğim bugün. Arkadaşlar önce bir araç oluşturuyorsunuz tamam mı? Öncelikle bir aracı kuruyorsunuz. Cadde Free oynuyorum. 20 yıl oldu. Server'da insan kalmadı ama ne bileyim güzel. Şimdi araçlar yükleniyor. Birazcık şey alabilir donma kasma. M3 değil arkadaşlar. Bu handling sadece... <gülüyor> sadece diye arkadaşlar. Şaka. Araba alıyorsun baba. Bak arabanın cool'la bak. Tabii server yüklendiği için birazcık drop giriyor. Büyüklensin server bir saniye hemen son şeyler yüklensin hemen yüklensin yüklensin yüklensin. Yüklendi mi? Yüklendi. Tamam güzel. Drop'suz güzeldi bir şekilde oynayalım. Hanning araçlar ve aktara basıyorsunuz arkadaşlar. B menüsünden yapıyorsunuz. Aşağıda açıklamada verdiğim kodu yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi araba bir şaha kalktı. Aman Allah'ım ne oluyor diyorsunuz? Zınk. Gördüğünüz gibi deli gibi yanlıyor araba artık şu an. Bu anda enifel bu araba bir yan makinesi. Bu araba bir yan ustası. Bu daha fazla MTA videosu için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Fark ettim ki kanala bayağıdır sesli facecam'li veya MTA veya bravalla tarzı video atmıyorum. Daha çok Valorant ve yakında CS videoları da gelebilir. Bu tarz oyunları oynanışmışım, bu tarz oyunları videosunu atıyorum ama fark ettim ki benim kitlem bunu sevmiyor. Yani Valorant'ı sevmiyor. MTA'yı atıyorum mesela. vakti değil mi eski MTA videoruna? <gülüyor> Valorant'a göre çok fazla izlenmesi var. Sanırım bu oyunda benim kanal izleniyor anladın mı? Hani bu oyun bizim kanalımız için yani. Bu yüzden eğer siz de seviyorsanız daha fazla MTA videosu için aşağıdan ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir like atın gelin. Arkadaşlar, abone olmanız ve like atmanız çok önemli benim için. Yaparsanız eğer çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar, ister misiniz bilmiyorum ama Grand R.E.P'de Roleplay yapıyoruz arkadaşlarla. Hani arada giriyoruz. Arkadaşlarla yapıyoruz dediğim gibi. İsterseniz onu da yapabiliriz. Yani direkt olarak. Yani Grand R.E.P videosu gibi düşünün. Zevkli oluyor o da. Yani ama dediğim gibi benim kanalımda GTA 5 izlenmediği için, daha çok MTA izlendiği için ben böyle bir video çekmeye karar aldım. İsterseniz MTA'da de gelir bu arada. Size kalmış. Oyunu tadı bir farklı. Ne kadar oyun oynar oyna, ne kadar yeni oyun oynarsan oyna, eninde sonunda bir şekilde giriyorsun şu oyuna. Sesim yetistire titredi buna. Çünkü ayrı bir zevki var. Dur bakayım, server'a bir de kendi antlarımı deneyelim. Nasılmış? Ne oldu lan? Aa, bil bu yapmışlar caddede. Omuyordu ama. Durustelin teli panel, ayarlar handler 4x4 Ha bu bizimkine benziyor evet Ha bu da güzel fena değil Ama bunlar çok hızlı olmuyor Bunlar biraz daha hantal kaçıyor Serverinizde handling şeyi yoksa e, Paneli yoksa dediğim gibi aşağıdaki handling'i kullanabilirsiniz Bu arada caddenin adminleri eski videolarımı izlemiş Buradan selam olsun izliyorlarsa Hoppala şimdi. Şöyle bir an Gerçekten hoş bir oyun ya. Gerçekten böyle oynarken insan bir böyle hani gülümsüyor yani. Otomatik gülümsüyor yani. Otomatik gülümseten oyun insanlar yani. Şuna baksana baba. Tofaş'ın bir kere bu kadar hızlı olduğu hangi oyunda görünmüş. Bu kadar güzel oldu. Duruk az bir tofaş. Tofaş. Burası da arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim geneleksel derif yerimiz yani. Bilmiyorum Meta kitlesi kaldı mı kanalda? Bu da bir test gibi bir şey işte. Her video da böyle oluyor çünkü her Meta videosunu asırlar sonra atıyorum. Her gün at, her gün izlen kardeşim yok. Asırlar sonra atayım, boku çıkmasın falan filan. Bakalım bu video nasıl izlenecek? Çünkü eskiden yaklaşık 2.5 sene önce attığım video Baktım 108 bin izlenme olmuş. Ben o videoyu 100 bin izlenmede falan salmıştım bakmayı. Günlük 100, 100 200, öyle küçük küçük de izleniyor. Lan dedim bu video izleniyor demek ki sevilmiş. Bu videonun 7'sini çekelim. 2023 versiyon. Bir mis gibi izlensin. Şimdi kamera da güzel, mikrofon da kaliteli. O videoyu bir salın kardeşim. O videoyu boş verin. Gelin burada bunu izleyin. Boş ver. Yani buradaki, hani anladım. Sesler, sesler, her şeyi daha kaliteli. Umarım mikrofon sesimi net alıyordur çünkü biraz uzakta. Çok azıcık ucundan uzakta. Daha bayağı uzakta. Ama alıyordur herhalde onlar. Arkadaşlar ya yani gördünüz böyle yan ver vere... Deli bir şey ya. Deli dedim deli bir şey. 42 44 kayısı günler. 1 milyon drift puanla kasıyordum ben burada ya. Yemiş gibi. Bakalım serverda bir tek biz varız değil mi? Evet, biz varız. Kimse yoktu kardeş, ben vardım kardeşim. E fark ettiyseniz artık eski videolardaki gibi, eskiden bilgisayarım kötüydü, kasıyor kasıyor kasıyor kasıyor duruyordum videonun içinde. Artık öyle bir şey yok kardeşim. Artık hiçbir oyun kasmıyor, ertemiz. İstediğiniz herhangi bir oyun varsa yeni çıkmış olur eski olur fark etmez. Yorumlarda yazabilirsiniz. Bakıyorum, bütün yorumları inceliyorum. Zaten az yorum var. Hepsini inceleyebiliyorum yani. Böyle youtuber bulmuşsun kardeşim, yorum atışı işte. Cevap veriyoruz. Bakalım ne olacak? Ne oluyor? Amayın ama olacak. Düz tatıyoruz tamam işte, Arkadaşlar burada dediğim gibi boylant montajlarına falan da bakabilirsiniz kanalda var yani işeriyimiz. Geri geri drift attırıyorum bu. Ehme. Durun bakalım. Ön kaldırma neden? Var mı? Oo ön kaldırmayı getirmişler önceden çalışmıyordu. Bir bakayım bir ön kaldıralım zaman Harita. Şurada güzel ön kaldı karıcı. Umarım doğru yeri seçmişimdir. Evet. Tam da çıkış ya da giriş seçmişiz gibi oldu. İzle. Dominic Toretto derler bana. Ananı. Oo. Evet. Şurası daha mantıklı gibi yerde. Arabayı uzaktan binmeye başladı el alan. Ana Arabanın sesi değişti amınak. Allah. Allah yan yattık. Ana ne sikiyor. E şu vahşet bir şey ya bu. Nemlola sürücü kardeşim. Topaç dön ön kaldırır. Bak şimdi izle, izleyin. Zoom. Allah. Bir takla bir takla daha. Bir takla daha çıkar mı? Çıktı. Ya nasıl bir arabasın ya? Amir. Frene basıyorum hocam. Heh. Sese bakın burayı. Ses mük değil mi? Dur bakayım. Bir daha döndür. Hevya vurmayı kaçla gidiyor bak bak Uçan tofaş gerçekmiş Ana ne No! Bozulmamıştır lan Bozulmuş Bakalım yine sesi değişecek mi? Araba her süre sesi değişiyor galiba Dur bakayım Yok. Oo, her yerde türk bayrağı var Ben bu direkleri nasıl çarpayım şimdi amınayı ya bunlara şey yapabiliriz sana. Allah belanı vermesin. Evet, motorumuz. Bir. Sadece bir. Sıngomen. Geri geri geri geri hop. Biraz daha geri. zıng şu an deli gibi oyun oynuyoruz hareket ettiniz mi? böyle bakıyorum malum mal ekrana ana ne sik ana ne ana ne sikim dönüyorsun ana ne sikim uçan tofaşke allah dur önle Oha buraya ilk defa geliyorum. Vallahi ilk defa geliyorum buraya da bukey. Ha yok gelmişim tamam hatırladım. Çok önceden gelmiştim lan. Ne zamandır oynamıyoruz kardeşim unutmuşsun. Dur dur. Du. farlara bak şu an fark etmiş şeytan. Tamam. Bak şimdi şöyle normal kaldırıyor. Bir de böyle hayvansal kaldırıyor bak. Ana ne al bro Allah dönüyorsun. Lan ne oluyor lan? Garip şeyler oluyor şu an. Neyse millet bir videomuzdan sonuna gelelim. Yine bir istişare, sohbet, muhabbet konu yoktu. O yüzden edemedik. Neyse eğer böyle videoların devamı için aşağıdan kanalı abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yorumlara da işte güzel olmuş. Ya da çekme kanka yazarsanız anlarım ben. O tarz şeyler yazmayı unutmayın. En azından hoşçakalın. Hepinizi unutmayın. Bay bay. Peace.